kişinin insanlar arası ilişkilerini bir rutine, bir düzene, bir güzel noktaya çeken, çekilen profesyonel bir koçluk hizmetidir. Tam da bu noktada tüm psikologlar, sosyologlar, pedagoglar, aile evlilik danışmanları, tüm koçlar özel fokuslanarak ilişki koçluğu hizmetini ilişki koçluğu veren profesyonel koçlardan alarak insanlara kişisel gelişim alanlarında ve daha çok iletişimde profesyonel iletişim kurmada insanlara yardımcı olabilirler. Herkesi ilişki koçluğu eğitimi almaya davet ediyorum.